Bugün 13 Temmuz 2021 Salı Mars günündeyiz. Aslan burcundaki Ay sabah saatlerinde önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Kişisel konfor ve rahatımıza düşkün olabileceğimiz bu saatlerde herhangi bir konuya odaklanmakta zorlaşabilir. Akışta kalıp keyif aldığımız faaliyetlerle ilgilenebiliriz. Ay saat 11.30'da Başak Burcu'na geçecek. Başak Burcu'ndaki ay daha detaycı ve sakin enerjiler vermeye başlayabilir. Öğle saatlerinden itibaren duygusal heyecanımız azalabilir ve günlük iş ve programlara daha fazla odaklanabiliriz. Öğle saatlerinde Başak Burcu'ndaki ay Balık Burcu'ndaki Jüpiter'le karşı açı yapacak. Detaylara fazla takılabilir, abartılı ve dengesiz tavırlar takılabiliriz. Çevremizde olanlara aşırı eleştirer ya da aşırı tavizkar davranabiliriz öğleden sonraki saatlerde başak burcundaki ay ile yengeç burcundaki Merkür arasında etkili olacak uyumlu açı hassasiyetimizi arttırırken sezgilerimizden yararlanmamıza da yardım edebilir duygu ve düşüncelerimizi daha rahat dengeleyebiliriz ilham verici fikirler günlük işleri organize etmemizi de kolaylaştırabilir siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun